Boğa burcuna sahip olan kişiler içerisinde yer alan romantik kişiliği dışarı çıkarabilmek için kişiye ihtiyaç duyarlar. Bunlardan bir tanesi aşık olmak iken bir diğeri güvenmek ve inanmaktır. Bunlardan güvenmek kısmını içeren ikinci madde boğalarda biraz daha ağır basar. Ancak bu şekilde bu adam ya da kadın size ilgili ve romantik olmayı başarmaktadır. Oysa yengeç burcuna sahip olan kişiler öyle değildir. Onlar sevdikleri zaman her koşulda romantik ve ilgili olmayı başarabilen ve bunu karşı tarafı aktarabilen kişilerdir.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 En önemlisi ise bu ikinin yıllar geçse bile eskimeyen güzel mutlulukları ile çocuklarına yansıtmalarıdır. Herkesin övgüyle bakıp isteyebileceği mutlu bir evlilik sahibi olacaklarını da rahatlıkla söylememiz mümkündür. Boğa erkeğinin içinde sevgilileri için yumuşak bir köşe vardır. Hassas, incelikli ve sevecan yengeç kadını bu adamın bütün ihtiyaçlarını karşıya mükemmel bir partnerdir. Erkeğin kadın için güçsüz bir omuz olması, pardon güçlü bir omuz olması ve kadının erkeğe hissettirdiği hassas dokunuş, ilişkiyi güçlendirip güzelleştiren unsurlardan sadece bir tanesidir. Bu ikilinin uyumu genellikle son derece iyidir. Beraber çok hoş bir çift oluşturur. Boğa erkeği istikrarlı nezakete ve sevecenliği ile tam yengeç kadının aradığı erkek tipidir. Yengecin ilgisi ve sadakatı onu Boğa için mükemmel bir hayat ortaya yapar. İkisi de aileye önem verir. İkisi de kurdukları yuvadaki güvenliği tehdit edecek davranışlardan kaçınır. Beraberliklerinde genellikle sadakat sorunları yaşanmaz. Ancak kadın erkeğinin hükmetme ve sahiplenme eğilimini her zaman nerede ve kimlerle olduğu bilmek istemesini güven eksikliği olarak algılarsa buna üzelebilir. Dengeli bir kişiliği olan boğa erkeğinin aradığı kadın kendisinin önem verdiği geleneksel değerleri benimseyen biridir. İyi bir eş ve anne olacak, günün sonunda dinlenmesi için yumuşak bir yer sunacak bir kadın ister. Biraz eski kafalı bir yapısı olan yengeç kadının aradığı şey de kendisini koruyacak, güvenli bir aile hayatı oluşturmak ve ihtiyaçlarını sağlamak için çalışacak iyi bir aile babasıdır. İkisi de aradıklarını birbirlerinde bulurlar. Bu aileye güzel ve konforlu bir ev hayatı sağlamak için çalışır. Yengeç evi her açıdan mükemmel bir şekilde idare eder. Her ikisi de sakin, sosyal hayatı tercih eden insanlardır. Güzel yemeklerin ve kaliteli içeceklerin bulunduğu bir masada yumuşak bir müzik dinleyerek arkadaşlarıyla keyifle sohbet etmeyi severler. İyi bir hayat ikisi için de aşağı yukarı aynı anlama gelir. Beraberce bahçe işleri yapmayı, antikacalara dolaşmayı, yemek pişirip birlikte keyifle yemeyi, bunun ışığında bir şeyler içip çikolata yiyerek zaman geçirmeyi severler. Birbirlerine kalpleri açıp bağlılık sözleri verdikten sonra kimse kolay kolay, kolay zeleri yemez. Hassas, huysuz, duygusal ve utangaç bir yapısı olan yengeç kadını, zaman zaman duygusallığından kaynaklanan, kontrol edemediği bir öfkeye kapılabilir. Risk almayı sevmeyen her zaman güvenli ve istikrarlı olmak isteyen bu kadın eşini seçerken de ihtiyatlı davranır. Bir ilişkiye başlarken çekingen ve temkinlidir. Fakat aşkından emin olduktan sonra ilişkisine güvendikten sonra partnerine onun bazen sıkılmasına olacak kadar sıkı sarılır. Sadık genellikle tutumlu evine ve ailesine karşı olduğu gibi partneri de karşıda ilgili bir kadın olarak Burcu erkeği için ideal bir sevgilidir. Hayatını idare ederken dengeli davranmakta beraber karamsarlığa meyillidir. Sıklıkla ruhsal çıkışlar yaşayabilir. Boğa onun bu haliyle ilk defa karşılaştığında neye yanlış yaptığını merak eder. Sabırlı bir yapısı olduğu için partnerinin gelgitlerini bir süre idare edebilir. Ancak aynı şey defalarca tekrarlanırsa durumun kendisiyle çok az ilgili olduğunu veya hiç ilgi olmadığını fark eder ve mantıksız bir öfke krizi olarak gördüğü bu olay karşısında sabrını kaybetmeye başlar. Yengeç kadının ruhsal değişimler yaşadığı zaman oyalanacak bir şeyler bulup sakinleşmeye çalışması ve erkeğe bu durumu kendi doğasının özelliği olduğunu, bunun onun yanlış veya kötü şey yapmasıyla alakası olmadığını açıklaması iyidir. Atı tertide onun ruhsal dalgalanmaları bazen büyük tartışmalara yol açabilir. Bu erkeğe inatçıdır. Ayrıca hakimiyet kurmaya ve patronluk taslamaya meyillidir. Yengeç kadın ile ilişkisinin iyi gitmesi için kişilerin bu iki olumsuz özelliğini kontrol etmesi gerekir. O bir kadına çiçekler ve çikolatalar sunacak bir erkektir ama her konuda olduğu gibi romantizm konusunda da pratiktir. Abartılı büyük jestler yapmaz. Aşık olması zaman alan bir adamdır. Küçük şeylerin aşkta çok şey ifade edebileceğinin farkındadır. Aşkın sürekli olmasını ister ve bir kadını tanıma yolunda bütün klasik aşamaları yaşar ve yaşatır. Partnerine kuru yapar, onunla farklı yürür. Bu ışığında yemek yiyip dans edecek yerlere götürür. Bazen bir tartışmanın sonunda büyük ve güçlü bir öfkeye kapılabilir. Bu tarafı sıklıkla ortaya çıkmaz ama çıktığı zaman da şiddetli olur. Yengeç kadının böyle bir durumda erkeğin öfkesi dinden kadar onunla taşmaması, kendi kabuğuna çekilmesi önemlidir. İlişkileri çoğu zaman iki tarafa da fayda sağlayan, iki tarafı da mutlu eden bir beraberlik olur. Erkek iyi bir adam ama maço bir erkek, mükemmel bir kombinasyonudur, istikrarlıdır. Gelenekler ona verir. Bolluk içinde ve konforlu bir hayat sürmeyi ister. İyi bir aile erkeği olmak onun mayasında vardır ve partnerinde de aynı özelliği arar. Yengeç kadının aşık olduğunda o kadını bulmuş olur. İlişkilerinde güzel sofralar, romantik hediyeler, özel gün kutlamaları eksik olmaz. Her ikisi de maddi konularda akıllıca davranan, kişiler olduklarından ilişkileri bu açıdan da başarılıdır. Baskı altındayken sorunlar ve krizleri ele alış biçimleri farklıdır. Bu çatışmalar yaşamalarına sebep olabilir. İşler kötüye gittiği zaman boğa kalkar, mücadeleye hazırlanır. Yengeç ise geri çekilir ve duygusal olarak kapanır. Bu yüzden zor zamanlarda bir iletişim kurmaları ilişkileri için hayatı önem taşımaktadır. Koç erkeği ve ikizler kadını birlikte çok eğlenebilirler. Koç burcu'nun enerjik karakteri hiçbir zaman yorulmak bilmeyen ikizler kadınıyla anlam kazanabilir. Bu ikili her şeyi beraber keşfederek yaşayabilirler.